Oğlak burcu erkeği prensipli, azimli, kararlı ve çalışkan bir karaktere sahiptir. Kendi yaşamını başarısıyla inşa etmek konusunda çok iyidir. Ancak toplumsal alanda sadece hırslarıyla kendini gösterir. Duygularını tümüyle kapatıp her konuda sadece mantığını çalıştırır. Hedefe kilitlendiği noktada sebebi ne olursa olsun hiçbir gecikmeye gelemez. Oğlak doğası gereği oldukça kararlı ve prensiplidir. Yaptığı uzunca planlardan nokta şaşmaz. İşiyle ilgili istediği tüm gereklilikleri hızla yerine getirmeden soluk almaz. Karnı açmış, öğlen arasıymış, biraz molaymış, sevgili hasretliymiş, arkadaş özlemiymiş, aileymiş bunları dinlemez. Hayatı bu denli iş odaklı görmeyen, maksimum performansla çalışmayan, hakkını vermeyen ekibinin de burnundan getirir. Hakkını verse de burnundan getirir. Hastalık bilmez, rapor istemez, iş varsa odağında önceliğini dünya yansa değiştirmez. Yanlıştan dönmez ve yanlışını kabul etmez. Göz yaşı damlası, duygu kırıntısı görmek istemez. Emirler yağdırmadan gün geçiremez. İyilik yapıp denize atmak oğlak için geçerli değildir. En karsız yatırımı yapmak, minimum kazanç için emek vermek, işini şansa bırakmadan daha akılcı bir seçenektir. Onun için katı kurallar dışında işleyen tüm dünya saçma sapandır. Duygularını erken bir işe yaramadıklarını görünce süresiz izne gönderir. Duygusal boşluğu yoktur, olamaz. Duygularına kulak verip yardım elini uzatamaz. Varsa yoksa iştir onun için hayatta. Oğlak kendi yaşam kalitesini, kimliğini, mesleki alandaki varlığını yüceltmek için hayatı boyunca çalışır. Ne yapmak istediğine çok erken yaşta karar verir ve sadece istemekle kalmaz. Bunun için bütün yaşamını harcar. Arkadaş buluşmaları, hafta sonu kaçamakları, eğlenmeye ayrılan zaman... Aileyle geçirilen güzel saatler, sevgiliye ayrılan aşk dolu saatler. Bunların hepsi kalktığı rafta zamanla küflenip kullanılmaz hale gelir. Oğlak alıştığı bu düzenin dışına çıkması için büyük bir olay yaşaması gerekir. Böyle bir olay olmazsa muhtemelen tüm yaşamını ayrı monotonluk ve asosyarlık içinde yalnız işinde geçirir. Boğazına kadar sorumluluklara batan oğlak istese de bu kuyudan çıkamaz. Karşılaştığı sürprize çoğu insan şaşkınlık ve mutluluk dolu çığlıklarla karşılık verirken... Oğlak kaygı dolu donuk bakışlarla yaklaşır. Nereden çıktı şimdi bu saçmalık gibi öfke düşüncelerini gizlemeye çalışır ama çalışsa da memnun gösterip hışınla işinin başına geri döner. Aşk işte ona buralarda pek rastlanmaz. Aşkın kafasına göre haline, kalbinin sesine uçar adım geçecek zamanlara oğlak burcu erkeğinin tahammülü asla yoktur. Sonra sıkıcı olduğu söylenince sinir bozulur, başarılarının ardına sığınmaya çalışır. Başka insanlara karşı mesafelidir. Bu özelliği diğer insanlar tarafından soğuk olarak nitelendirilmesine yol açar. Oğlak Burcu bu tercihinden asla vazgeçmez ve kendi kalıplarından da dışarı çıkmaz. Çıkılmasını da istemez. Çevresindeki insanlara karşı her zaman kuşkucu davranır. Kendisi çok titiz çalıştığı için başkasının da yaptığı işler plansız ve düşünülmemiş gibi gelir ona. Bu da onu özellikle iş hayatında kuşku duymaya yönlendirir. Oğlak Burcu için bazen yalnızlık çok önemli bir hale gelir, önemli bir hale gelir. Neden? Bir konu üzerinde çaresiz hissettiği zaman geriye çekilerek kendi dünyasında saatlerce, günlerce düşünebilir. Bu durumda kimsenin kendisiyle iletişime geçmesine de izin vermez ve bağlantıyı tamamen kendi istediği zamana kadar kopartır, istediği zaman bağlantı kurar. Bazen de kendini dinlemek için yalnız kalmayı tercih edebilir. Oğlak burcuyla bir araya gelecekseniz renkli ve abartılı kıyafetlerinizi bir kenara bırakın. Onları başka zaman deneyin. Bu erkek ilk görüşte birini fark edecekse eğer ışıltıdan farklı bir şeyler giymelisiniz. Şimdi, flaşlı ve çok renkli kıyafetler Olak Burcu erkeğini etkilemez. Aksine sizden iter. Bu erken dikkatini oldukça sade giyinen bayanlar çeker. Sade ve koyu renkli kıyafetler içerisindeki gerçek güzelliği görmek için çaba arar. Onun için toprak tonlarında tercih edilmiş temiz bir kıyafet dikkat çekici ve abartılı bir kostümden daha fazla etkileyici olacaktır. Buluşma yerine mümkün olduğunca anlaştığınız saatte gelmeye çalışın. Normalde erkekleri biraz bekletmek doğaldır. Kadınlar her zaman biraz nazlanmayı sever. Ancak oğlak erkeği itinar göstermeniz gereken bir erkektir. Biraz geç kalmanız ilk dakikadan güven kaybetmenize neden olacaktır ve oğlak erkeği için güven her şeydir. Erken gitmeyebilirsiniz. Zaten o mutlaka sizden önce buluşma yerinde olacaktır. Tam vaktinde gitmeniz ilk golü atmanız demektir. Buluşma yeri konusunda fikrinizi sorarsa, kurumsal çalışanların tercih ettiği mekanlardan örnek verebilirsiniz. Oğlak burcu erkeği ömür boyunca kariyer odaklıdır. Yaşı kaç olursa olsun hedefi vardır ve hedefini adım adım ilerlemek için elinden gelen her şeyi her zaman yapar. İş hayatında ve iş hayatını hatırlatan her yerde kendisini çok rahat hisseder. Plazaların ortasında önerdiğiniz bir yer onu mutlu eder. Yine buluşmanız esnasında kariyer odaklı ve hedefi olan konuşmalarınız sizden etkili neden olur. Oğlak Burcu erkeğinin çok farklı bir espri anlayışı vardır. Normal mizah dışında kara mizahı da sever. Dünyadaki birçok ünlü komedyen Oğlak burcundan çıkmıştır. Bu sebeple zekanızı ortaya koyan ince espriler onu güldürür. Alıngan ve kırılgan değildir. Şakanızın özünü hemen anlar. Hem rahatlar hem de sizinle eğlenebileceğini düşünür. Oğlak Burcu erkeği açık bir erkektir. Ondan gizli gündemler, sırlar veya saklanan gerçekler sakın beklemeyin. Hem hayatını açık yaşar hem de kendisine açık olunmasını sizden bekler. Çünkü akıl oyunlarından hiç mi çoşlanmaz. Konuşmanızın herhangi bir yerinde sizi anlasın, keşfetsin diye imalarda sakın bulunmayın. Gizli gündemleriniz olduğunu sakın hissettirmeyin. Ona karşı daima dürüst ve açık olun. Hayattan ve ilişkiden beklentileriniz varsa açıkça bunu ona dile getirin. Bilmek onu rahatsız etmez, size saygı duyar. Bu durumu ya kabul eder ya da etmez. Buluşmanız ne de olursa olsun, ciddiyetinizi sakın kaybetmeyin. Oğlak erkekleri hem alkole hem de gece hayatına çok dayanıklıdır. En sarhoş hallerinde bile ciddiyetlerini ve sınırlarını aşmayı bilmezler, korumayı becerirler. Evet. Kendinizi tüm buluşma süresince bir iş toplantısında gibi düşünün. Sınırlarınızı aşmayın, özel sorular sormayın. Aranızda ilk buluşma boyunca bir kol boyu uzaklık olsun. Sadece sözel sınırlarınız değil, beden dili sınırlarınızı da ona karşı koyun. İlk buluşmada onu öpmeye veya elini tutmaya çalışırsanız anında onu kaybedersiniz. Yemeğin sonuna geldiğinizde eğer ikinci bir buluşmayı istiyorsanız bunu açıkça ona söyleyin. Ondan hoşlandıysanız bunu da açıkça söyleyin. Açık olmanız ilişkinin geleceğini yönetme isteğiniz. Bu yolda sizin de yemek harcayacağınız fikri onu çok mutlu eder. Bu özelliğiniz ile sizden yeterince etkilenmediyse bile size ikinci bir şansı mutlaka verecektir. Oğlak burcu erkekleri hızlı insanlardır. İstediklerine ulaşmak için elinden gelen her şeyleri yaparlar. Her zaman çalışkandırlar, azimlidirler. İşlerini asla yarım bırakmazlar. Her daim sonuca odaklı çalışırlar. İradeli kişilikleri nedeniyle iş onlar için her şeyden önce gelir. Çünkü onlar kendilerini başarı olmaya adamış insanlardır. Başarısızlık onların kitabında yazmaz ve sadece başarıyla mutlu olabilirler. İstediğini elde edememiş bir oğlak burcu görmek zordur. Bu onların doğasının bir parçasıdır. İçlerinde onları başı, başarıya götürecek bir güçle doğmuş diyebilirler. Pardon diyebiliriz. Bu erkek her şeyi düzenlemeye bayılır, organizasyon yapmaya bayılır. Organize etmek onun işidir. Genellikle iş hayatında tek başına çalışmak yerine bir ekibin parçası olmayı her zaman daha çok tercih eder. Bu burcun erkeğinin kendine olan güveni çok yüksektir. Her işin altından kalkabilecek bir karakteri vardır. Kendini beğenmiş demek doğru değil ama bazı oğlak burçlarında bu güven Olduğundan fazladır. Bu nedenle bazı insanlar tarafından soğuk biri olarak görülebilirler. Biraz içine kapanık bir hali vardır ve her şeyini ortalıkta anlatmaktan hoşlanmaz. Biraz gizemli biri gibi görünebilir ama aslında muhabbeti güzel ve iyi kalpli bir insandır. Bu yönünü herkese göstermediği için insanlar ona yaklaşmaya çekinebilir. Ancak onu tanıyanlar ne kadar iyi biri olduğunu bilirler. Oğlak Burcu erkekleri hızlı karakterlerdir. İsteklerine ulaşmak için elinden geleni yaparlar. Her zaman çalışkandırlar, azimlidir, işlerini asla yarım bırakmazlar. Her zaman sonuca odaklı çalışırlar. İradeli karakterleri nedeniyle iş hayatı onlar için her şeyden önce gelir. Çünkü onlar kendilerini her daim başarılı olmayı adamış insanlardır. Başarısızlık onların kitabında asla yazmaz ve sadece başarıyla mutlu olurlar. İstediğini elde edememiş bir oğlak burcu görmek mümkün değildir. Bu onların doğasında vardır. İçlerinde onları başarıya götürecek bir güçle doğmuşlar diyebiliriz. Oğlak burcu erkekleri her şeyi düzenlemeye bayılır. Organize etmek onun işidir. Genellikle iş hayatında tek başına çalışmak yerine bir ekibin parçası olmayı tercih eder. Bu ortamı sağladığında başarıyı yakalaması da uzun sürmez. Bu burcun erkeği karar almak konusunda çok ustadır, iyidir. Kimsenin işin içinden çıkamadığı karmaşık ve zorlu durumlara mantıklı çözümler üreterek İşin işinden çıkmayı bilir. İş hayatında da aynı şekilde başarılıdır. Kriz anını kendi için başarıya çeviren çalışanlar genellikle bu borçlardan çıkar. Günlük hayatını kurallara uygun, aşırılıktan uzak yaşasa da zihni her zaman herkesin düşünemediği şeyler düşünmeye yönelir. Mantık ve akıl onun işidir ama aldığı kararlılığını sorgulanmasını istemez. Mantıklı kararlar aldığına emindir ve diğer insanlar bunu kabul etmesini ister. Fikirlerini kimse kolay kolay değiştiremez. Her detaya dikkat etme onun için çok çok önemlidir. Yaptığı iş ne olursa olsun her zaman dikkatlidir. Her içinde onun bu müthiş detaycı ve tiliz havasını hissedebilirsiniz. Günlük hayatında ise konuşmasından her mimyene kadar dikkatli bir vücut dili kullanmaya özen gösterir. Aşırılıklardan hoşlanmaz. Böyle bir tavır içine asla girmez. Büyük hareketlerle kendini anlatmaz. O sade ve oturaklı bir hayat yaşama taraftarıdır. Çevresindeki insanların da böyle bir tavır takıldığına emin olmak ister... Bu nedenle de arkadaşlarını bu şekilde özenle seçer. Abartılı hareketleri olan ya da uç noktalarda olan insanlarla, kadınlarla kolay kolay dostluk kurmaz. Hayatına önem verir. Vaktini boşa harcamaktan hoşlanmaz. Günün her dakikasını planlamaya çalışır. Bu onun için çok çok önemlidir. Kahvedecek bir saniyesi bile yoktur. Hayatı çok ciddiye alır. Yaşamak onun için disiplinli ve programlı bir davranıştır. Sadece iş hayatlarını değil sosyal hayatlarını da böyle bir çerçeve içinde yaşamaktan hoşlanır. İnsanlara sevecenlikten uzak bir görüntü çizlerinin farkında olsa bile başka bir yaşam tarzı onun için düşünülemez. Bunların yanında çok dürüsttür, yalan söyleyemez. Yalan söylemekten kaçar. Ayrıca verdiği sözlerin her zaman arkasındadır. İnsanları hayal kırıklığına uğratmayı istemez, vaat ettiğinden fazlasını yapar. Bu adam size ideal bir eş olabilir. Bu burcun erkeği sanki bir kraliçe arar. Giyim kuşamdan, hareket tavırlarına, edasına kadar asil ve erit bir görüntü çizen bir insan arar, bir kadın arar. Onun için dış görünüş oldukça önemlidir. Havayı ve ayağı yere basmayan birisiyle birlikte olmayı istemez. Ayrıca işine ve yaşayış tarzına saygı duyacak biri olmalıdır. Çünkü geç saatlere kadar çalışabilir, belki günlerce iş seyahatinde olabilir. Her daim aklı başında olan biriyle beraber olmak ister ve ona ayak uydurabilecek bir kadını bulmak için Oldukça uğraşır ama tabi bu zordur. Arkadaş çevresinin onun gibi insanlardan oluştuğunu da anlamak gerekir. Ayrıca duygularını kolay kolay karşısındakine dile getiremez. Ama eğer bir gün evlenmeye karar verirse iyi bir eş olacağından emin olun. Çünkü size her, karşı, her zaman size karşı dürüst davranacak. Yalan söylemeyi tercih etmeyecektir. Sadık bir eş olacaklardır. Ama bunların daha da önemlisi oturup güzel güzel sohbet edebileceğiniz biridir. Her türlü konuda sadece havadan sudan konularda konuşarak değil, her türlü konuda çok güzel konuşarak vakit geçirebilirsiniz. Oğlak erkeklerinin karakter yapıları, azimli, çalışkan, hırslı ve sevecen olmalarıyla dikkat çeker. Maddiyat konusunda değer verirler ama çalışmaktan zevk alırlar. Para kazanmakta ustadırlar, önlerine çıkan fırsatları da iyi değerlendirirler. Güvenilir, kurallı ve disiplinli bir tavırlı olaylara yaklaşırlar. Sistemli ve düzenli olan şeyleri daha çok severler. Şüpheci tavırları yüzünden olayları kendi doğrularına göre yorumlamayı ister ve denerler. Duygularını hemen açığa vurmazlar. Dışarıdan bakıldığında soğukkanlı bir görünümleri vardır. Dostluğa fazla önem verirler ve dostlarını seçmeye çalışırlar. Katı kuralları bulunan oğlak erkeklerini bu kuralların dışına çıkarmak kolay olmaz. Özgürlüklerine düşkündürler. Sevdikleri zaman sadık ve kıskanç bir karaktere bürünebilirler. Akıllı, bakımlı ne istediğini bilen kadınlardan her zaman hoşlanırlar.